Türkiye'nin en üzgün dış politika ve güvenlik programı briefing odası 24'te. Suriye'de iç savaş sürüyor, rejim uçakları şehirleri bombalarken Hizbullah muhaliflere karadan saldırıyor. Haziranda ise bu iç savaşa dur demek için uluslararası güçler Cenevre'de bir araya geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya liderliğindeki toplantılardan bir sonuç çıkacak mı? Kim hangi hazırlıkla masaya oturuyor? Tarafların elindeki kozlar neler? Ya Allah! Ya Allah ya Allah! Hepsi Perşembe saat 22.15'te briefing odasında.